Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet Almanya'da son 20 yılın en büyük sosyal yardım müjdesi var arkadaşlar. Almanya'da da bizi bir dünya Türk izleyicimiz izliyor. Hepsine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Peki Almanya'da sosyal yardımlar nasıl oluyor? Yani hem onlara biz bilgi vereceğiz hem de biz bu vesileyle Almanya'daki sosyal yardımlar hakkında bilgi edinmiş olacağız arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Son 20 yılın en büyük sosyal yardım müjdesi olarak nitelendirilen bu sosyal yardım ne arkadaşlar? Evet bir yıldan fazla işi olmayanlara verilen... Sosyal yardım parasının yerini alacak olan vatandaşlık parası 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak. Evet arkadaşlar Almanya'da verilecek olan bu sosyal yardımın adı vatandaşlık parası. Devam edelim. Yeni uygulamayla evli olmayan işsizler için ödenecek yardım oranı söz konusu tarihten itibaren... 53 euro artırılarak aylık 502 euro olacak. Evet, yeni uygulamayla evli olmayan işsizler için ödenecek yardım oranı söz konusu tarihten itibaren 53 euro artırılarak aylık 502 euro olacak. Yani evli olmayanlara Almanya'da 502 euro para verilecek arkadaşlar. Evlilerde eşler için Kişi başına 451 euro. Evet Evlilerde ise kişi başı 450 e, 451 euro. Türkiye'de e, bu şu anda çocuk bileşeni yardımı var. Almanya'da ise çocuklara yaşlarına bağlı olarak 14 ila 17 yaş arasında 420 euro, 6 ila 13 yaş arasında olanlar için 348 euro ve 5 yaşına kadar olan çocuklar için ise 318 euro ödeniyor arkadaşlar. Vatandaşlık ödeneği çok ses getiriyor. Dünya genelinde çok ses getiriyor. Yani Alman hükümeti şu anda Avrupa ülkelerinde de son 20 yılın en büyük sosyal yardımına hazırlanıyor arkadaşlar. Vatandaşlık ödeneği uygulamasında ilk 6 ayda ödemelerde, Kesinti olmayacak. Yani altı ay bir fiil ödenecek e, bu yardımlar. 60 bin euroya kadar olan varlık dikkate alınmayacak. Evet yani mülk e, dikkate alınmayacak. Kendi konutlarında oturanlar da ilk iki yıl boyunca evlerini satmayacak. Almanya'da sosyal sisteme dönük harcamaların sistematik olarak arttığı ve bu bütçenin bu yükün altından kalkamayacak hale geleceğini belirtilirken 2040 yılına kadar devletin kasasında para kalmayacağına dair görüşler var arkadaşlar bakın bu da çok önemli bir ayrıntı yani eğer diyor sosyal yardımlar dünya ülkelerinde böyle devam ederse arkadaşlar yani 2040 yılında 2040 yılında Dünya genelindeki ülkelerin e, kasalarında e, para kalmayacak e, deniliyor arkadaşlar. Bu da çok önemli e, bir ayrıntı. Evet devam edelim. Gerçekten e, çok e, Almanya'daki sosyal yardım üzerinden de e, arkadaşlar yani dünya genelindeki sosyal yardımları da bir nevi değerlendirmiş oluyoruz. Sosyal yardım alanlar ee, bir de Almanya'da şöyle bir eleştiri var. Ee, diyorlar ki e, sosyal yardım alanlar çalışmak istemiyor. Hükümetin yeni uygulaması koalisyon içerisinde eleştiriliyor. Federal Maliye Bakanı Christian e, uygulamanın uzun süreli işsizler tarafından istismar edileceğini söylüyor. Yani Almanya'da e, bu son 20 yılın e, en büyük Sosyal yardım müjdesiyle ilgili muhalefet eleştiriyor ve diyor ki e, yani sosyal yardım alan e, işsizler siz bu yardımı yaptıktan sonra hiç çalışmayacak e, bu kez diyor. Yani bu da çok ilginç e, bir ayrıntı. Almanya'da 2021 verilerine göre 5.3 milyon kişi sosyal yardımla geçiniyor. Evet Almanya'da. Neredeyse beş buçuk milyona yakın kişi sosyal yardımla geçiniyor arkadaşlar. Yani toplamda nüfusun yüzde altı buçu devletten aldığı maddi destekle yaşamını sürdürüyor arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Sıklıkla dile getirilen bir eleştiri de bu yardımları veriyorlar. Sonra biz çalışan bulamıyoruz diyor Alman esnafa. Alman ticaret adamları milleti tembelliğe alıştırıyorlar çalışan kesimi de işten soğutuyorlar e, diyor yani siz bu sosyal yardımları yaptıkça kimse sabahın yedisinde kalkıp işe gelmek istemiyor e, diyor Almanya'daki e, iş adamları arkadaşlar çok ilginç yani öyle söyleyelim şimdi Almanya'da bulunan e, Türk vatandaşlarımıza e, uyarılarımız var. Eğer e, 2023'ün Ocak ayından itibaren bu vatandaşlık ödeneğini almak istiyorlarsa e, arkadaşlar sosyal yardım alıp Türkiye'de mal varlığı olanlara ceza e, diye bir olay var. Bakın Almanya'daki Türk vatandaşlarımız burayı çok iyi dinlesinler. E, burası e, çok önemli. Yani buradaki vereceğimiz e, bilgi. Almanya'daki birçok vergi dairesi son zamanlarda sosyal yardım alan Türkiye kökenli göçmene Türkiye'de evi veya bankada parası olup olmadığı yönünde sorular içeren mektuplar göndermeye başladı. Bakın Almanya'daki vergi dairesi vergi daireleri size mektup gönderdiğinde e, arkadaşlar eğer Türkiye'de eviniz ya da bankada paranız varsa mutlaka ve mutlaka bunu doğru bir şekilde bildirin. Bakın çok önemli bu. Eğer bildirmezseniz bunun çok büyük cezaları var. Şimdi anlatacağım konuyla daha iyi anlayacaksınız bunu. Almanya'da sosyal yardım alanların bir kısmının Türkiye'de gayrimenkul sahibi oldukları veya banka hesaplarında para bulundurdukları biliniyor. Yani siz bunu bildirmeseniz bile Almanya sizin Türkiye'de ev sahibi olduğunuzu, bankada paranızın olduğunu biliyor. Peki nasıl biliyor bunu? Tespit edilmesi durumunda sosyal yardım kurumları ödedikleri paraları faiziyle geri alıyor ve aynı zamanda bu kişiler hakkında yalan beyanda bulunmaktan suç duyurusunda bulunuyorlar. Yani eğer Alman vergi dairelerine Türkiye'de eviniz ya da bankada paranız olduğunuzu söylemezseniz arkadaşlar aldığınız bu vatandaşlık ödeneği sosyal yardımlar faiziyle sizden geri alınıyor ve hakkınızda suç duyurusunda bulunuyor arkadaşlar. Almanya bunu nereden biliyor? Şimdi Türkiye ile Alman makamları arasında otomatik bilgi transferi anlaşması çerçevesinde e, bilgi sistemi var e, arkadaşlar. Yani bu sistemle sizin Türkiye'deki e, evinizin, e, arabanızın olduğunu e, anlıyor. Evet e, bu anlaşmalar çerçevesinde sosyal yardım alan kişilerin, Türkiye'de gelirleri veya mal varlıkları olup olmadığı kolayca tespit ediliyor. Evet görüyorsunuz yani e, gerçekten e, Türkiye'den baktığımızda yani Almanya'nın e, sosyal yardım e, tekniği çok farklı. E, yani e, Avrupa genelinde de e, çok farklı. Yani sadece hani biz Türkiye'de sosyal yardımlar var hep bunu biliyoruz e, neticede ama dünya genelinde de Almanya'da da e, böyle Almanya'daki Türk vatandaşlarımıza da buradan e, bu uyarıları yapmış olduk arkadaşlar Evet Almanya'da son 20 yılın en büyük sosyal yardım müjdesi e, vatandaşlık ödeneği e, arkadaşlar Evet e, bakalım. Son olarak hemen birkaç sorunuza bakayım. İnanıyorum ki devletimiz Avrupa'yı geçecek, günü gelecek ama sabır demiş Ali Bey. Arkadaşlar yani balık yemeği değil de balık tutmayı öğretsin devletler. Yani eğer böyle olursa devletler Allah'ın izniyle batmazlar. Bakın ne diyor araştırmacılar Almanya'da? Eğer diyor sosyal yardımlar dünya genelinde böyle devam ederse e, yani 2040 yılında devletlerin kasasında para olmayacak e, diyor arkadaşlar yani e, bu da çok önemli bir ayrıntı Allah muhafaza devletler e, olmazsa e, arkadaşlar bu e, çok büyük bir e, yani e, dünyada bir savaş demek bu. E evet, Hanım diyor ki evet öyle 3-4 kişi tanıyorum. Böyle hiç çalışmak istemiyorlar. Evleri de var. Ee, onu da başkasına yaparlar. Öyle temin ediyorum. Bunu duyduktan sonra orada kiralar da e, bayağı bir zam e, alıyorlar e, demiş. Yani evet o da değişik bir ayrıntı. Hayri Hanım e, çok teşekkür ediyorum. Evet e, bu güzel yayını sizlerle yapalım e, istedim. Yani hem Almanya'daki Türk vatandaşlarımıza uyarılarda bulunalım bu vatandaşlık ile ilgili hem de Türkiye'deki vatandaşlarımızın ufkunun daha da açılması bağlamında sizlere bilgi verelim istedik. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.